Kiminin bulunduğu koronavirist tehditinde dışarı çıkamayan vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Benim gibi yatarak hastaların sürekli evde olduğunu düşünmelerini istiyorum. Benim gibi yatarak hastalar 3 veya kış boyu dışarı çıkamıyorlar. Ülkemizde koronavirüs teklifsi çıktığında ne cimayın dedi sürekli tekrarlandı dışarı çıkmayın yasağına oymayan kişiler benim gibi yatadan kastaların dışarı çıkamadığını düşünüp azıcık empati kendileri için ve etrafundakiler için ve sevdikleri için dışarı şey çıkmamalardır. Yüce yayınım. <gülüyor> en ve en ve Türkiye.